Selam gençler videoma hoşgeldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir e, bugünkü videomda bir challenge gerçekleştireceğim gene aynı şekilde e, PUBG Mobile'de elimde gördüğünüz gibi e, Thompson challenge yapacağız e, Hedefim en alabildiğimce en çok kill alıp birinci olmak hadi videoya geçelim Thompson challenge yapıyorduk değil mi ben ka e, karıştırmayayım Oooo oh, yanıma direkt adam indi Ağzın beni ya Acın Tamam işaret koy geliyorum İşaret koysan. Koydum Kanka koymadın İşaret öyle koyulmuyor Item'e bakıyorsun ondan sonra şey basıyorsun O odan olmuyor ya Oluyor Yapamıyorum Harbi be falan. 3 tane flash'ım oldu daha Allah hayırlısı olsun. Şu binada değil mi? Üst katında mı? Nerede hangi katta? Üst katlarda. En üst, üst katta ya. Şöyle şöyle şöyle. Çatıda mı? Hıh. Hı. Aa tamam. Thompson'sa çatıda değilmiş. Çatının bir aşağısındaymış. Evet Thompson'u zaldık. Pompalarımızı aldık yanlışlıkla pompaya atalım. Aa işte ah benim mekan işte. Neyse gidemedim ama Tomsi 45'lik beni bulursan haber ver. Nice nice. Ben sana. O ben de bir harbette uygulamadığım sözü meselesi Tamam Ben ikinci sebebi falan bulamadım ya şey Çanta Beş elli alayım mı senin için? Aaaa Dur tamam. bende sana şey alayım. Azadın mıydı da? Aha adam gördüm. Evet. Arkaya gitti yine. Düşeceğim. Emirhan. Hiçbir yardım etmiyor. Kombekle Emirhan'la konuşacağım. Emirhan ne oldu kanka? Öldün. Öldün sanki be Emirhan. Adım. Sana mermi atacağım şimdi neredesin? Atacağım. 180 tane şey 556 atabilirim. Bende bir o kadar 0-45. Güzel. Orada bana adam gibi şey çıkmadı ya. Ne alacağım bunu? 310 mermim oldu kanka. Şimdi bana bir tane daha thompson lazım. Tomsun bulursan haber ver. Çift thompson yapacağım. Ve şey susturucu lazım şimdi bana. O kadar ben oynadım. Şimdi bir de susturucu olsa çok güzel olacak. bende var yalan. Ama şey susturucusu. Atmak mı? Tamam alayım. Attın mı yani? At. Eyvallah Ama Mn'leri alsana Ha ses var Takiya bu ya Çok hayatı kaldı 5-56 alayım mı tekrardan? İster misin? 69 var 50-60 tane bunun yanında yani. 50-60 tane bende kaç tane var? 46 tane var 30'luk alayım 85 etti, 85'in geçti Alamıyorsan işte. unutma Bu arada hmm. oyundaki sesini mısın? Pardon. Hızlı sesi var. Kilisenin oradan geliyor. Araç sesi var. Adam uzaklaştı. Şurada bak. Arkamda da çok silah sesi var ya. Evde misin? Tam da adam geliyor ya. Bu zamanın var. Tamam alıyorum. Aldım bile. Ben de vektörle araba ile oynayayım. Vektör var bende bir elimde vektör var ama Thompson'u bıra mı? diyorum pardon. Uzi. Uzi ha. Vektör maams walk attabene. Smoke aldım mı? Bekle smoke lazım bize. Smoke almadan smoke alıyorum. Hayır. Evet. Geyin lan? Ha. Adam! Nerede? Buraya girdi. Yok lan yan evde. Yan evde. Aa, aynı demişiz Flash atıyorum. ay adam önümde önümde önümde. Ağzına tükireyim. Dur dur dur flash bombasıyla öldüreyim mi lan bekle flash bombasıyla öldürmek istiyorum adamı. Vurmaya dalıyorum. Azıcık canını bırak, azıcık canını bırak. Adamın nasıl çık bir canını bırak ama öyle vurursan öldür direkt. <gülüyor> Neyse flash bombasıyla <gülüyor> öldüreceğim. <gülüyor> Çünkü CS:GO'da kanka bir tane SS aldım. Flash bombasını ölmüştüm. Oğlum adam iki şey ölmüyor lan. Kedide var. Ki şey de şey şey ölüyor böyle. Sumon patlaması ölüyor pardon Yok lan Sumon şeyine vuruyordur patlamasını ölmez Karabona Gage flash bombasını bak flash diyorum flash bombasını öldüm diyorum Daha ötesi var mı? Diyorum kanka İksemle ka e kafanın bir altını vursan 99 oluyor At bana Diyeceğim babamı üstünde Aha araba yok Araba, araba burada hayır evet. hadi bu istersen istersin hadi ışık görüyorum. Evet ışık. Işığı gördük şu anda. Oha 351 tane 45 mermim var. 480'leme attım zaten. Ay taşa vuracağım <gülüyor> Artıda bir şey kaldı. Markım kalmadı. Aslında 3 kilo aldım şu anlık. Tabi 10 dakika yapmak için de ben bunu biraz bir keseceğim biçeceğim Aşağıdaki evlere gitsek mi ya? Alandayız zaten. Ee, daha değilmişiz. Bak Köprü tutalım dedim ben ya. Ya köprü tutalım. Evet anasını siktim motoru. Mot motorun ırzına geçtim. Köprü tutalım hadi. Oğlum yanlış yere gidiyor köprü tutalım. Bu uzaklayın. İyi olur. Sen oraya tuta ben yukarıya. O sıkıyorlar. 180. 180'den sıkıyorlar. 5-56 istersen Ağzınız için bana sana çıkana bak bana çıkana bak ya Bula hemen Bebeğim Evet bebeğim Bak yine aynı bak yaşandı Haşşş Nasıl? Nasıl ya? 185 demiştim. Oradan bir yerden sıkıyorlar aynı. Ah adam bu lan o? Abi, ha. Yapıyorum. Adam adam adam adam adam. Ha, adam gördüm, ateşi değil mi Emir değilim. <gülüyor> ha Motor Motor geldi Gitti vurdum Motor sesi geliyor Ha indi Burda burda burda burda Gördüm gördüm adamı gördüm Solda solda Bir tane var Dur bir öleceğim. vurma vurma. Aga be hızlı davranacaktım. vurancaktın. 8x var istersen al. O, Şu bekle ben bana sal. Tamam. Yanımda para. Şey var. Aha adam geliyor. Geldi. Ah burada durdular. 7-1. Dur ben vurayım dur. 7-2. 7-2. 73 çöp silahlarla <gülüyor> birinci olmak. Nereye çıktık ha? Çıkmıyor lan motor etmedim. Arkadan ettirdim mi kanka? Vurdur, tamam, vur, vurduralım mı arkadan? Aha. Var Bu da bunun şeyi var da. Altiksi falan var da yani çöp. Altı iksa attım ben. Altı cam çaktım. Evet, binicek misin? Bak burada adamlar Bundan vardı. Ne yapın arabayla devam etmeyelim yani. Böyle splaya splaya gidersek kanka bizi var ya bir tavşan gibi avlarlar. E gel sağ gel. Bur. Aa drop var lan burda. Almışlar mı? Almışlar. hava da var lan. 3 kask mı? Yanak para benim. İşte o kask. Yanak aldım. İşte kask lazım değil. Al sal iyi dinlersen. Ben taşın arkasına pusuyorum. Kanka ev sıkıntı çıkarmasan. Ya da ben de bekliyorum da ev sıkıntı veya. Kanka sen o mı ev sıkıntı? Onun yerini bir var ya. Adamlar şeyden sıkıyorlar be. Ben buradan bakıyorum ya. M24'ümü aldım kanka. Ben burada bekliyorum. Ben dayanamıyorum. Kanka be day dayan. Şunun üstüne çıkıp bakma. Kanka şu şey çıkalım mı? Şu büyük taş var bizim büyük taş. Oraya çıkıp bakalım mı lan? Bombalamak almak istiyorum adamları. Evet. 11 tane bomba almış. Yani çok uzağa gittim. Niye bu kadar kanka, uzak? Niye benden bu kadar uzaklaştın? Ha, yakında. Lan kimleri mi diyor? Nereden sıkıyorlar? Önümüzden sıkıyor. Bana yardım etme. Sana. Bu da dana. O adamı ilk öldürdüğümüz yerde Çok açıktasın kanka Ben safe'e giriyorum yavaştan Bu oyun bombayla ve bombayla birilerini öldürmüyor Anam anam anam Önümde kalır kalır kalır Düşürdün mü? Ölme be ya, yerde yatan adama vuramadım 3. <gülüyor> olduk 2 videodur bir 1. olamıyoruz neyse 5 kilo kaç aldık 6 ile çalmışım iyi var. Bu videolukla bu kadardı gençler beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim <gülüyor> e, Bir dahaki de videoda görüşmek üzere hoşçakalın Açıklamak kısmından e, Twitch'ten beni follow'u unutmayın Abone da olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.